Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Remington G5 Grafit saç kesme, vücut temizliği ve çeşitli kılları temizleme cihazını inceleyeceğiz. Biliyorsunuz biz daha önce Remington'un bir modelini daha incelemiştik. O saç kesimi yapabiliyordu. HC 7170'ti. Bu ürün ise biraz daha multifonksiyon dediğimiz şu anda ekranda görüyorsunuz. Burada 9 farklı başlığı var. Bu başlıklarla birlikte işte saçınızı kesebiliyorsunuz, burun kıllarını alabiliyorsunuz. Ne bileyim işte çeşitli sakal düzenleme işlemleri yapabiliyorsunuz. Hatta sinek kaydı Tıraş olmak için bile kullanabileceğiniz ilginç bir ürün. Multifonksiyon diyoruz biz bunlara. Birçok özelliği var. Burada yazıyor zaten şu anda. 90 dakika kullanılabiliyormuş. İşte anti-slip grip teknolojisi varmış. Elden kaymıyor. Yüzdeyiz su geçirmeme özelliği varmış. Falan filan fiş mekan anlatıyor burada bir sürü şey. Bu tarafa bakıyoruz. Ürünün fotoğrafını görüyoruz şu anda. Burada da arka yüzüne bakalım. İşte çıkan başlıkların ne işe yaradığını işte burun temizlemek için, burun kılları ve kulak kılları için bu başlığı takacağız. İşte sakal tıraşı için bu, biraz düzeltmek için bu, farklı düzeltme teknikleri için bu. Erkekler için bu göğüs kıllarını almak için kullanılan bir ürün. Saç kesebiliyor. 2 ila 20 mm yalnız bu birazcık kısıtlı. Yani çok uzun yapamıyorsunuz. En fazla 2 cm kesebiliyorsunuz. Short long beard diyor ve vesaire vesaire. Yani toplamda 9 farklı başlığımız var. Bu başlıkları değiştirerek cihazın özelliklerini de değiştirmiş oluyoruz. Şöyle her zaman olduğu gibi bıçağımızla açalım. Şu plastik jelatinimizi sökelim. Şöyle atalım gitsin bunu. Bıçağımızı da kenara kaldıralım. Şimdi ürünü açacağız. Ama bıçağa ihtiyacımız varmış. Tekrar çarp getirelim bıçağımızı. Şöyle Evet. Açtık. Biliyorsunuz bugünlerde koronavirüs tehlikesi yüzünden evlerdeyiz. Evlerden çalışıyoruz. Evlerde kalıyoruz. Berberler kuaförleri de kapalı. O yüzden bu tarz ürünlere inanılmaz bir talep var. Oops, birazcık yırtık açalım derken ama biraz sıkı bir şey var. Kutusu var. Evet, çıkarttık kutudan. Kutumuzu şöyle kenara kaldıralım genelde bu ürünler remittin ürünü böyle yukarıdan açılıyor kutuları artık öğrenmiş oldum ben. Daha önce de HC 7170'i kutusundan çıkarmıştık. Evet, şu anda görüyorsunuz dolu dolu bir kutu var. Uh, ağzına kadar dolu. Bu ne? Çıkartalım bakalım. Neymiş bu? Şöyle bir kablo, USB'yi özel bir şarj girişi var elde ona çeviriyor. USB'den şarj oluyor. Yani USB bağlantısından daha doğrusu. Bunu bir kenara koyalım. Bunlar işte o başlıklar. Farklı farklı 1 2 Bu başlık değil. 3 4 5 6 tane başlık buradan çıktı. Şöyle bir kaldıralım bunları. Bu da adaptörümüz herhalde. Evet. Ha isterseniz şöyle. İsterseniz doğrudan doğruya 220 volt'tan da şarj edebiliyorsunuz. İsterseniz az önce kutuyu açtım ben bunu bilmiyordum. Ürünün özelliklerine baktım ama böyle bir kablo çıkacağı yazmıyordu orada. İsterseniz USB'den de şarj edebiliyorsunuz. Güzel bir özellik olmuş bu. Bunu koyalım kenara. Şimdi içini açacağız. Cihazın kendisi burada. Cihaz bu. Çok büyük değil bu arada. Bizim daha önceki incelediğimiz Remington daha büyüktü. Bu böyle. Şöyle başlığı çıkartabiliyorsunuz. 6 tane vardı. Bir de üzerinde var şu anki. 7. Bununla 7 mi oluyor bilmiyorum ama. Bakalım şarjı var mı? Evet şarjı da var. Hı hı. Şöyle başlıklar takıyorsunuz. Buradan da şarj yuvası burada. Peki pili gürümünü bir led lamba var demişlerdi ama neresinde var göremiyorum ben şu anda. Veya karanlık tam bakacağız. Bakarız onu çözeriz. Öğreniriz. Başka ne var kutumuzda? Oo, çok güzel. Çeviriyorum. Bak böyle şeyler güzel arkadaşlar. Neden? Böyle kılıflar. Çünkü bunlar şimdi mesela öbüründen çıkmadı. hc 7170'ten Bunda var mesela. Bunu bütün parçanın içine koyarsınız. Ay kayboldu. Ay kay... bilmem şu oldu. Bu oldu. Uğraşmazsınız. Remington kullanım kılavuzu var. Türkçe'de var bunlarda bu arada arkadaşlar. Okuyalım. Öğrenelim. Biz pek okumayı sevmiyoruz ama Türkçe'de var. Görüyorsunuz. Türkçemizde var. Buna garanti belgesi herhalde. Başka bir şey de yok. Şöyle bu kutuyu kenara biraz kaldırayım. Şimdi öbür üçlerine bakalım. 9 tane dedi ama 7 tane var burada. Herhalde 9 farklı şekilde kullanıldığı için demişti. Tahmin ediyorum. Bakalım. Şöyle tek tek bir çıkartalım. 1 Bunları nasıl çıkaracağız zaten arkadaşlar. Heh. Şöyle ikili bir şey çıktı. Onun i̇çinde 2 tane varmış. Şöyle 3 4 oldu. Şöyle 5. Hatta şu çöplerimizi de şunun içine atalım. Burada boşuna boşuna yer kaplamasınlar. Biraz özelliklerinden bahsedeyim isterseniz arkadaşlar. Bir yandan çıkartırken. 9 farklı başlık var dedik. Saç kesme özelliği varmış. 2 ila 20 mm arasında. Onu söyledik zaten. Sakal kesme, düzenleme, sinek kaydı tıraş özelliği varmış. Burun ve kulak püllerin kesme özelliği var. %100 su geçirmiyor arkadaşlar. Su altında değil ama yani su altına, banyoda falan da kullanabilirsiniz. Kendiliğinden bilenen bıçakları var. Şunu kastediyor herhalde kendiliğinden bilen bıçak derken. Şunları vücut tüy kesici başlığımızda varmış 4 saat şarj etmemiz gerekiyor cihazın. 4 saat şarj ettikten sonra da 90 dakika kullanabiliyoruz 2 kademeli led göstergesi vardıydı ama ben göremedim onu nerede belki de şarja takınca görebiliyoruz çünkü burada bir led şeyini göremedim ben şöyle bakalım cihaz bu çok büyük değil güzel yani ince hafif şirin bir şeye benziyor Şimdi sayalım parçalarını. Bir tane ucunda olduğunu düşünsek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8 tane oluyor. Bilmiyorum belki de 9 farklı şekilde kullanılabildiğini söylemek istemiştir diye tahmin ediyorum. Ama bütün bizim başlıklarımız vesaire hepsi burada. Şöyle bakalım. Bununla mesela vücut, göğüs kıllarınızı alıyorsunuz. Bir tanesini takalım isterseniz. Şöyle yapalım. Şöyle takılacak herhalde. Evet. Şöyle. Bu şekilde bir şey oluyor. Enteresan bir ürünmüş. Öyle söyleyeyim. Mesela saç kesimi için şu başlık takılıyken yok. Şu şekilde. Bunu takıyoruz herhalde. Evet. Evet şuradan görüyorsunuz. 2 ile 20 milim arasında böyle ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde şuradaki çizgiyi buraya getirdiğinizde yani işte baktık. Çıkartmadan tabii ki <gülüyor> şöyle 20 milim yani 2 santim mi kadar kesiyor. Daha uzun kesmek isterseniz bu ürün işinize yaramayacaktır. Birazcık kısa sevenler için yani kısa kes saçları kısa olsun diyenler için kullanılacak bir ürün. Evet kutusundan çıkardık işte şu anda ekranda her şeyi görüyorsunuz. Başlıklar burada. Adaptörümüz var. USB'den şarj edebiliyorsunuz. Bir de çantamız var. Valla güzel yani. Şirin bir şeye benziyor. Hatta bütün her şeyi koyalım içine. Şu çantaya sığacak mı bakalım. Şöyle atıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle sıkıştıralım biraz. Sırarsa benden 10 puan alır bu ürün. Öyle söyleyeyim. Birazcık safları sıklaştırıyoruz. Hadi kardeşim. hadi bakalım. You can do this. Evet işte. Remington G5 Grafit şu an taşımaya hazır. İstediğimiz gibi istediğimiz yerlere götürebiliriz. Ve tam ismini merak edenler olabilir. Belki PG5000 Grafit G5 erkek bakım kiti olarak geçiyor. Saç kesimi de yapabiliyor. Az önce söyledik. Kulak kılı alabiliyor. Ne bileyim saç sakallarınızı düzeltmek için farklı farklı Aparatları, aksesuarları da var. Bunun dışında da vücut kıllarınızı, göğüs kıllarınızı vesaire de alacak bazı aksesuarları, bazı aparatları da var. Özellikle koronavirüs yüzünden zor günler yaşadığımız, evden çıkamadığımız, berbere gidemediğimiz, kişisel bakımımızı yapamadığımız bu günlerde biz erkekler için çok faydalı bir ürün olmuş. Detaylı bir inceleme gelecek. Saçımı da keseceğim bununla. HC7170 ile de kesmiştim. Bunu da keseceğim. E, deneyimlerimi, yaşadığım deneyimlerimi, neler yaşadık, nasıl oldu, işimize yaradı mı, yaramadı mı hepsini o videoda bulabileceksiniz. Eğer sizin de bununla ilgili merak ettiğiniz bir soru varsa aklınızda bu videonun altında bize sorun. Biz de inceleme videosunda bu sorularınızın yanıtlarını vermeye çalışalım. Youtube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal arada takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.